Uzun aradan sonra. Hazırız. Hazırım. Konuya g. <gülüyor> <gülüyor> hani profesyonelleşmiştik biz. <gülüyor> Konuya, Konuya giremeyenler podcastime Podcast hoş, hoş geldiniz. Sen çok es veriyorsun orada saniyesine sana. Bir e, böyle profesyonel gibi anlatabildim mi böyle? Konuya giremeyenler. <gülüyor> hey, o esler önemli. Hoş geldiniz. Harizma <gülüyor> anlamında o esler önemli canım. Yaşlıyım nefesim yetmiyor demiyor da. İnşallah her şeyi bok etmedim. Şuradayken sesin o kadar karizmatik geldi ki... ...anlatan ortam için de ekerdi. Asvaç ...şu sesim mi çok karizmatik geliyor? Bir var mı yapsak? Dinleyicilerimiz bunu hak ediyor bence. Geri git. Geri git Dinleyicilerimiz bence bu karizmatik sesini... Evet nasılsınız görüşmeyle? İyiyiz efendim. Hiç bilmiyormuş gibi de soruyorsun şunu sanki ilk defa... Ama dinleyenler bilmiyor onun için. Bizim sürekli yan yan olduğumuzu bence biliyorlardır yani. O kadar yani, değil. Doğru. Sanki milyonlar dinliyordu hayatımızdan evet. haberlermiş gibi. Ortalama, ortalama dinleyici sayımız 20'nin biraz üzerinde. Fena değil bence sıfırdan başlayan bir podcast çifti için. Evet. Değil mi? Sıfırdan büyük sonuç olarak rakam. Bir de olsa mutlu oluruz. Peki bu hafta bir söz verdiğin bir konu vardı. Evet, söz verdiğin bir konu değil. Sana sormak istediğim sorular var onları o. soracağım. Buyurun oh. beyefendi neden her şeyi bilmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi, neden her şeyi biliyorsunuz, neden böyle bilinmeyecek, siksok bütün şeyleri siz biliyorsunuz? Konuşabilir evet. miyim artık? Bir kere nereden çıktı bu, e, keşke her şeyi bilebilsem ama bu müthiş hafızamla bildiklerimin dörtte üçünü de unutuyorum zaten. Ama nereden çıktı benim her şeyi bildiğin? Saçma sapan bir soru sorulacaksa sana sorulup cevap alınmasından olabilir mi? Bu bence benim çok zeki olmamla. <gülüyor> Tüme varım kabiliyetlerim çok yüksek. Hiç alakası yok. Neden? Neden? Olamaz Alakası mi? yok çünkü sen bir varsayımda bulunmuyorsun. Sen bu böyle diyorsun ve öyle oluyor. Ha ben onu araştırmıştım falan diyorsun yani. Neden her şeyi araştırdım? Ya şöyle çok asosyalim. Bu asosyalliğimi araştırma yaparak Asosyal geçirdim. Asosyal olduğunu iddia ediyorsun. Hayır asosyalim. Sonuçta insanlarla vakit geçireceğime yalnız olmayı tercih ediyorum. Tamam bu asosyallik değil. Yani. Ne sosyal, sosyal olamayan. Sen, sen olabiliyorsun. Sen tercih etmiyorsun. Evet. Vardır bunun da bir adı vardır. Diye. Monososyal falan. <gülüyor> yani sosyal beceriler anlamında bir eksikliğim yok. Evet. Özellikle karşımdakinden bana keyif verecek bir enerji aldıysam biraz da alkol varsa <gülüyor> çok eğlenceli anda olabilirim. Kıbrıs mangal, alkol ama yalnızlığı daha çok seviyorum. Yalnız e, burada seni hariç tutuyorum. Seninle eğleniriz. Çünkü. Bu ya bi biraz da meraklı bir insanım. Biraz burada şey olabilir. Yanıltıcı olabilir. Bayağı meraklı bir insanım. Bir de bir de takıntılı bir insansın. Her şeyi araştırmamla takıntılı olmam bağlantılı mı sence? Televizyonda bir problem gördüğünde bütün internette araştırıp Apple TV kumandasında sorun olduğunu öğrenip bütün arkadaşlarına anlatıp sonra onların cihazlarında var mı diye sorgulamak sence takıntılı olmakla ve meraklı olmakla bağlantılı bir durum değil mi? Ya ne var yepyeni aldığım cihaz doğru İyade çalışmıyor. Ben bunu araştırmayacak mıyım? Niye iade edeyim? Evet ya dediğim ben üründen memnunum. Deilsin. Sinir krizi geçiriyorsun her televizyonu açtığında. Tamam işte niye bozuk? Ben üründen çalıştığı Anlarda çok memnunum. Tamam doğru çalışacağız. Çalışsın o zaman. şeyde değil, eski bir cihaz da değil yani bu hafta almışsın. Sen bunu her saat başı yeni biriyle konuşup bununla ilgili bana bilgi vermedin mi? Meraklı bir insanım işte herkese sordum aynısını yaşıyorlar mı, aynı hafta aldık, o da yaşıyor mu diye merak ediyorum. Bunu evimizde bir arkadaşımız var ve bizle sohbet ederken yapmadın mı? O galiba işte takıntılı kısmına geliyor. Teşekkür giriyor. ederim, sonunda ya sonunda. Başta kabul etsen hiç bunlara girmeyeceğiz bak. Ama artık. bunun... Konumuzla ne alakası var? Sen dedin ki bu işte sosyal olmayı sevmememle kendini anlatıyordun neden her şeyi merak edip tamam. araştırdığını. Ben de dedim ki takıntılı olmanın da etkisi var. Var tabii var. Yani bir şey merak ettiysen, mesela Ne alakası diyor. <gülüyor> bir haftadır elimde olan bir cihazın bozuk olması neden bozuk olduğunu merak ediyorum açıkçası yani. Şimdi bak bu okey bu spesifik bir örnek. Ben şimdi seni haklı çıkaracak bir örnek verdim diye senin takıntılarının haklı olduğu anlamına gelmez bu. Tabi takıntılarım her zaman haklı demiyorum. Biraz şöyle yani meraklı olmak çok güzel bir şey. Takıntılı olmak o kadar iyi bir şey değil. Ee, ama ben bunu tabi genelde asosyal <gülüyor> ve tek başım olduğum için çok fark etmiyordum. Ama biriyle bir hayatı paylaştığın zaman. Bir şey sorabilir miyim çok böleceğim olan. Ee, <gülüyor> çerez <bence>. saydığını <gülüyor> e, ilk fark eden Konunuzda... ve söylediğin kişi ben miyim? Yani kimsenin yanında öyle bir çerez yemediğim için evet. Birincisi o sadece evde yalnızken yaptığım şey. Yani de takıntılı şey. olduğunu biliyor muydun peki ben? Ya bak ben orada söylemediğimiz diye. bir şey var. Hadi sponsorluk olmasın e, marka vermeyeyim ama bir markanın belli bir karışımını yediğim zaman bunu yapıyorum ben. Her kuru yemiş de yapmıyorum. bir. de bir tane kuru yemiş koysam ayırsam onları belli bir e, sırayla yemeyecek misin? 4 şundan 2... Şimdi burada şöyle bir şey var. Her kuru yemiş aynı değildir. Bunu özellikle İngiltere'de yaşadığımda anladım. İngiltere'nin tüm kuru yemişleri bok gibi. Yani gerçekten kuru yemiş kalitesi e, muhtemelen dünyada en iyi Türkiye'dedir. İngiltere'de yaşamamanız için 5 neden. 1. Bu arada çok ciddiyim. Beni... Orada böyle en büyük demotive eden şeylerden biri düzgün kuruyemişinin olmamasıydı. Ve bak bunu yaşayana kadar anlayamazsın. Mesela Türk... Ben çerez Türk... Çok Aa, bak, yani. Türk kültüründe çekirdek çitletmek, kola çekirdek gibi şeyler var mesela. Ve çok net söylüyorum, Türkiye'den getirtmezsen veya Türk ürünleri satan bir market bulamazsan bunu Avrupa'da yapamıyorsun. Ka... Çünkü bir de sağlık olayı var orada. Şimdi bizde bütün kuruyemiş tuza banılıyor. Orada bana yılın kalp krizi ödülünü vermişlerdi makarnaya tuz koyuyorum diye. Şimdi bu insanlara e, buradaki meşhur tuzlu çeke, çerezleri yedirdiğini düşün. Direkt komaya giriyorlar. Dolayısıyla kuryemişleri çok tatsız. Çünkü bizim bu tuzda bekletmeyi, e, tabii ki tuz koymuyorlar. Raya restorana gittiğin zaman masada tuz olmuyor İngiltere'de mesela. Kaya tuzu koyuyorlar. Kaya tuzu da biliyorsun yemeğe sonradan eklenebilecek bir tuz türü değil. Ha biraz inceltebilirsin ama gene de e, yani sonuçta çok sert geliyor. Bir tek şey de yapıyorlar. Fişen chips orada böyle sirke ve tuza boğuyorlar ama böyle içinde yüzüyor. Bütün oradan alıyorlar kalori şey, tuzu. Konu, konu, konu neydi? Takıntılı olmanı benden başka fark eden oldu mu? Olmadı çünkü dediğim gibi belli bir markanın belli bir karışımı bak, da yapıyorum. Şimdi soruyorum sana 5 tane çerez tabanda 5 farklı çerez koydum sana. Tamam. Hepsi de sevdiğin çerezler. Tamam. Tamam. Saymam. Gene bak sıralı yemeyecek misin mesela iki şundan atayım bir şundan. Sıralı atayım, yiyebilirim mı? ama saymam zaten tamam. görüyorum ayrılmış. Keko ayrılmış ama gene sayarak yiyeceksin. Tatlarını biliyorsam aralarında bir tat farkı varsa belki öncelik sırası koyarım ama teşekkürler çok da yani bu bir, o, bu bir takıntılı bir şerefsiz. Ben değinelim işte. demedim canım da yani her dakika her birini içerisine sayıyorum. sayıyorum falan peki yani. yalnızlığın bittiği an, takıntılı bir insan olduğunu anladın ha olduğunu da anladın. Bilgileri evet. de istifliyorsun. Evet. Bilgi istiflerim de var. İşte orada ama hafızamın golünü yiyorum. Yani unutuyorum. Öğrendiğim Bence işine gelen hatırlıyorsun. Yarısını hatırlamıyorsun. Mesela filmlerle ilgili birçok şey hatırlıyorsun. Ya ama yarım yamanak hatırlıyorsun. İki yaşadığın hiçbir boku hatırlamıyorsun. Böyle bir zeka açtırıyor. Yok kardeşim. Yani hikayeleri falan tamamlayamıyorsun mesela. Hatırlıyorum bir şey diyorum ama bu nereye bağlanıyordu diyorum. Ama o seni falan. cool gösteriyor. Öyle düşün Aa, Bunu da siz araştırın falan. <gülüyor> Benden bu kadarı Gerisi sizde. Ben az önce bir şey anlatacaktım aklımdaydı. O anladım. kadar çok konu açtın ki. Meraklılıktan girdi. Takıntıya geçtik. Yok sen devam et normal. Gel Neden her şeyi biliyorsun? Konu buradaydı. Genelde. Dönelim i̇şte konuya bilmiyorum. Yani. yani. Araştırıyorsun ve bili araştırdığın araştırıcı bilmiyor musun kardeşim? Ya unutuyorum. Anladın tamam. mı? Yani, yani ne bileyim kontum bir şey fiziği diye. okuyorum. Mesela niye? Merak ediyorum. Sebep sebep. Bir şeylerin nasıl işlediğini anlamak bana keyif veriyor. Mesela bazı arkadaşlarım var. Onlar felsefede. Tamam mı? Eyüp var mesela. Sen de tanıştın. Oturuyoruz diyor ki ya 5 milyar yıl sonra acaba insanlık nasıl evrilecek? Hayatta olacak mı? Ya sana amına koyayım 5 milyar yıl sonra insanlık ne? Kimin umrunda anladın mı? Ama kuantum fiziği mesela şu an seni etkiliyor. Anladın mı? Kuantum bilgisayarları çıkıyor. Bunlar nasıl? Bunlar da araştırıyor. Peki bilmemek şimdi, değil mutluluk mi? değil midir? Belli konularda evet. Mesela jeoloji bilmemeyi bu dönemde çok tercih ederdim. Evet bu ara en büyük sorunumuz elimi jeoloji mühendisi olması aslında bilmeyenler için. Evet. Ne kadar sinema ile ilgilense de kendisi bir mühendis. Mühendisim. Orada ee... evet çok mühendis kafamda var. Evet var yani şey olar olarak da var yani bir gün tatilde oturup klimaların nasıl çalıştığını konuşlar enişlesiyle ben o çok keyif aldığım bir sohbetti ya ele. ben o günden sonra net <gülüyor> bir dakika gittim. o muhabbeti derinleştirelim markete gittik işte ya kere. bu arada zaten böyle şeylere bağlamak için bu konuyu konuşmak istiyorum Hı. yani sen sadece oturup bir anda a böyle bir şey var kalkıp bunu araştırayım diye değil bunu her an yapıyorsun tabi ya mesela bak şunu düşün o klima örneğini güzel açtım ben unutmuştum karşısında bir, bir klima var ben mesela bu... Bu arada klima almıştı Eylem o dönem. Klima almanın coşkusuyla... Konu açılınca, konu da nereden açıldı? Marketteyiz. Adam marketi soğutmak için buzdolabının kapağını yarım açmış. Benim en işlemde fizik mühendisi. Dedi ki bu yaptığın şeyin çok verimsiz olduğunu biliyorsun değil mi? Aslında sen e, ortamı ısıtıyorsun dedi. Tamam mı? Ben de nasıl ısıtıyor abi dedim. Oradan soğuk geliyor. Ortam nasıl ısınabilir? Oradan bütün klimaların çalışma mantığından o odanın nasıl ısındığına geliyor. Bu arada şey giriyor. sadece konuşarak değil... Biz işte Tabii, evdeydik, eve geldiler, eve geldiler çizmeye başladılar falan yarım saat bu arada hani biz onlar sanki marketten gelmesini beklememişiz gibi e, oturup <gülüyor> klima nasıl çalışır vesaire onu konuşa yarım saat şakasız. Ama bak şunu düşün karşında klima gibi bir alet var ben mesela klimaların bu dış üniteleri var ya ben e, onları dışarıdan hava aldığı ünite sanıyordum o dışarı hava verdiği üniteymiş tamam mı yani içeri dağılıyordur da yani diyorum bu sistem kendi içinde nasıl soğuk üretebilir? Anlatabiliyor musun? Tamam, bu bilgiyi öğrendin. Ne evet. değişti hayatında? Mesela bak şu an anlat desen anlatamıyorum. Çünkü hatırlamıyorum gene. Yani tamam önemli gibi. değil ama içini at. Aslında bir şekilde araştırsan klimanın nasıl çalışacağını anlayabileceğini biliyorsun. Manteliteyi evet. kavradın sen. Evet. Tamam ben sana şunu söyleyeyim Bu bilgiyi öğrendin hayatında ne değişti? Daha bilgiliyim. Biliyorum. Mesela bak şeyde e, bu klimanın elektriğini bağlayan adam da inverter mü kliman dedi. Şimdi, inverter klima çok meşhur. Evet dedim tamam o zaman çok yakmaz dedi. Niye ama nakoyayım? Niye abi öyle bilmiyorum diyor. Ya bir insan bunu merak etmez mi? İnverter klima niye daha az elektrik tüketiyor? Ben merak etmiyorum. Yani bunu ne bileyim bana bunu, bunu merak etmek gerekiyor. Abi niye mesela? Yani, Beni etkilemiyor kardeşim. İmantör, etkiliyor daha az e, fatura e, ödüyorsun. Az tam az yakıyor demişler. Okey. Bilen insanlar demişler. Niye körlemesini güveneyim öyle... ben herkesin her Ya her şey niye araştırayım kardeşim bu kadar da hayatı sevmeye Ama gerek çünkü yok ya. Böyle doğru bildiğin çoğu şey de yalan aslında. insanların hurafe yani ağızdan ağzak. Benim hayatında sen olduğun için benim araştırmama gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela bir soru. Yazın çok sıcak ortalık. Sana dışarıda olman gerekiyor. Diyorsun ki bir şalı bir şey bir suya banıp kafama sarayım. Sıcak suyla mı yaparsın bunu soğuk suyla mı? Sıcakla yaparım herhalde. Neden? Yani soğuk daha çabuk. Bütün metaforun içine sıçtın. Çünkü çoğu insan soğuk der buna. Ben Siz mantıklı. de yazın yorumlara soğuk ben, mu sıcak ben mı. Insan, ben mantıklı bir insanım ama. Ne mantığı peki? Çünkü soruyu böyle sorduğuna göre kesildi. <gülüyor> Ha öyle mantık. Sıcak hava daha çabuk buharlaşacağı için sıcak koyarsan ona buharlaşma yetkisi daha çabuk serinlersin mesela. Tamam mı? Şimdi bu tamamen bir fizik hayatım kanunu. Hayatımda da böyle bir şey yapmam ayrıca yani. Hava sıcakmış da kafama şal ıslatıp koyup çıkacakmışım da saçım bozulur salak mı? Şimdi, Yok yapmam saçım Sen bozulur. çok sıcak bir yerde değil Karadeniz'de olduğun için e, tabii ki böyle ben aşırı sıcak. Ben Karadeniz'de yaşamadım ama hayatım yani. Ben İstanbul'da doğmuştu şey insanım. sokmak işi zaten. Bunun lazlıkla bir alakası yok. Tabii ben 30 derecenin üstünü görmemişsin. Bir 45 derece. Çıkmam dışarı. Doğru mantıklı. Çıkmam yani derim ki kusura bakmayın baygınlık geçecek havada benim ne işim var dışarıda? Ben de bunu şeyden öğrenmiştim. Arkadaşlarım yazın böyle harçlık olsun diye lisede işte belediyede çalışmaya gittiler. Bunlara yaz güneşinin ortasında işte yol mol temizletiyorlarmış. Orada öğrenmişler. Tamam bak şimdi yol temizliği olsam saçımın güzel olup olmaması umurunda olmaz. Emin misin sen? <gülüyor> Şekilci evet. mi insansın? Hani ondan da bir şekil yaparım diye düşünüyorum. Güzel. Ya benim işte yapım doğal olarak hep merak etme üzerine. Yani... Tamam şimdi herkes merak ediyor. Ama sen merak ettiğin an bilmek zorunda gibi hissediyorsun. E merak ediyorsan Hayır şimdi merak edebilirsin. Bu neydi neyse ya deyip geçebilirsin sen. Her şeyi bırakıyorsun. Her şeyi. Ha, benim işte abarttığım yer orası zaten. İşte takıntılılık burada devreye giriyor. Evet işte. Her şeyi bırakıp halle Yani affedersiniz film izliyoruz. Mesela ailem planıyla film izlemek. Film izliyoruz yani hani Bitsin, bir şeye bakacaksan gene bakarsın. Çok bariz Uzun bir örnek vereyim. Evet, çok bariz yaptığım bir örnek vereyim. Entourage izliyordum dizi. Orada da bir adam çok yaratıcı küfürler ediyor. Şey diyor işte, bunu yapmazsan seni Bay of Pigs'dekinden daha beter ederim diyor. Tamam mı? Bay of Pigs ne diyorum? İlk defa duydum. Durduruyorum. Amerika-Küba Savaşı'nda işte Amerika'nın hüsrana uğradığı bir savaşın adıymış. Mesela açıyorum, bunu araştırıyorum. Ama o an durdurup yapıyorum bunu. Ve dediğim gibi işte asosyalken, yalnızken, bunu fark etmiyorsun. Benim için problem yok. Durdur. Dur. Araştır. Tamam dön geri. Ha, şimdi lafı daha iyi anladım. Okey. Filmin sonuna kadar. Ben onu unutuyorum zaten. Peki şunu sormak istiyorum. Neden? Canım. Tek başına izlerken Hı. durdurabiliyorsun ama yanında biri varken filmin durdurulmasından nefret ederim diyorsun. bir, de aslında, bir onun, aslında onun doğrusu muhtemelen e, benim kontrolüm dışında durdurulmasından nefret ederim. Teşekkürler bu gibi itirafa işte. ihtiyacım vardı. Bunu ben daha sonra kullanayım. <gülüyor> ama işte dediğim gibi biriyle... Ya balım şimdi geldin Allah Allah izleyelim şunu işte ne bilmem nesi. Ama sen istediğin zaman durdur. Tabii ki. Beynim ona hazır çünkü. Peki. Kendinizi hazırlamanızla Hayır, alakalı. Işte, biriyle vakit geçirdikçe anlıyorsun. Onun rahatsız edici olabileceğini de anlıyorsun. Öyle o Neyse, zaman çözeceğiz. hayatına girmişim yazıklar olsun. Sen hiç... İyi ki. Oo. <gülüyor> ne bu sevgi oo. doluluk. Ben hep sevgi doluyum sana karışıyor. Podcast kaydediyoruz kendine gel. Koyarım biraz. Flürte döndü burası olmaz böyle bir şey. Peki, bir şey konuşuyoruz. Ne düşünüyorsun şu ana kadar söylediklerimle ilgili mantıklı mı? Yani senin açından mantıklı tabii ki. Zaten hani bunun aksi olacağını çok düşünmedim. Yani sen, sen kendini anlatabileceksin bunları yapabildiğine göre sen de hissettirdiği şeyler okey ama çok yorucu değil mi hayatım böyle mesela atıyorum 37 yaşına girdin kendini bir 70 yaşında hissetmiyor musun bu kadar çok? Ne, çünkü bu kadar çok her şeyi desin? merak edip araştırıp yorulmak hiç bana göre değil. Ben üşenirim mesela. Niye yorulursun? Kim girecek de Google'a yazacak da bakacak da okuyacak da film izliyorum da sal beni yani. Wikipedia ya hepsini özetliyorlar sağ olsunlar yani. Ben dedim ki gireceksin yazacaksın atacaksın zaten. Tam bu niye beni yorsun diyorum. Bana. Niye yormasın kardeşim film izleyeceksin mayışmaya alışmışsın elin telefon tutmak istemiyor belki. Sen manyak oldun. Dur, için ama işte akmasın film diye. Konu filmi kaçırmak değil. <gülüyor> ne? Konu kendini salmışken kalkıp. Araştırma ben yapmak. film izlerken kendimi salmıyorum ki. Zaten Niye? konsantre. Niye salayım konsantre olarak bir şey bir an ya film izlemek. Ben filmleri dinlenmek için izlemiyorum ki. Ne için izliyorsun? Yani sanat eserine bakıyorum merak ediyorum. Yani hani eylem planının bütün varlığı bunun üstüne ya. <gülüyor> Sinema analiz etme, anlama. Yani sen bir şey... Canım bak bu ayrı bir şey. Senin normal günlük hayatında film izleme ayrı bir şey. Sen her şeyi iş gibi yaparsan olmaz <gülüyor> Ya mesela Tarık çıktı ya film. Ben bunu gerçek bir hikaye sanıyordum. Böyle film ilerliyor. Çok boktan şeyler oluyor. Dün bu kadar da gerçek olamaz ya. Bir durdurdum. Bakıyorum gerçek değilmiş zaten. Kurmacaymış. Orada öğrendim mesela. Bak gerçek sanıp sonuna kadar izleyecektim yoksa. Şu an bununla bunun hiçbir alakası yok. Sen konuyu nasıl değiştiriyorsun? Yeni ismimiz konuya giremeyenler değil. Konuyu anlayamayanlar. <gülüyor> İkinci bir podcast açalım o isimde. Konuyu anlayamayanlar. Peki da. merak ediyorum bir şey daha Hı. soracağım. Bu balina takıntı nedir? Yüzde yüz emin değilim ama ilk böyle beni balina ile ilgili çeken en büyük şey. Uzun zamandır Mehmet Erdem'den bahsetmiyoruz. Belki Mehmet Erdem'le Panda şeyi de oradan geliyordur. Balina şu an yeryüzünde yaşayan en büyük canlı. Fiziksel olarak. Ve ona rağmen başka canlılara saldırmayan bir canlı. Mesela insanları koruduğu örnekler de var. Ne balina? Ya yani balıkları yiyor ama saldırarak yemiyor. Yani gidiyor. Geçerken ısırıyor. Aynen öyle atıyor. ağzını bir açıyor zaten yarısı de. Ya saldırgan bir yaratık değilsen ona saldırmadığın sürece başka canlılara dokunmuyor mesela. İnsanlarla etkileşime giriyor, gemilerin yanına geliyor, gösteri yapıyor falan böyle. Tabii ki tehdit hissederse saldırabiliyor ama kendi başına saldırgan bir varlık değil. Açık bir denizdesin. Bir balina geldi ne yaparsın mesela? Tabii ki kalbim küt küt atar. Çünkü her zaman o beni yiyebilir ...şeyin oluyor ama insanları kurtardığı örnekler de var. Yiye de bilir beni bu arada yani doğa açtır, beni görür, açar ağzını, düşeriz içine, yer yani. Mesela şey balinalar var, hatta bu daha birkaç, bir ay önce falan yeni bir beslenme şeklini keşfetmişler. Suyun yüzeyine çıkıyor, ağzının üst tarafını açıyor, burası açık. Etrafında da hoplayan balıklar var. Onun içini hopluyor, hopluyor, hopluyor, hopluyor. Bunu da kapatıyor, öyle yiyor bunları mesela. Saldırmıyor yani. Balıklar kendi atlıyor. Ha, niye atlıyor bilmiyorum. Salak. Ağzında bir şey vardı <gülüyor> Böyle beslenen balinalar var mesela. Ama doğasında saldırganlık yok. Anladın mı? Mesela su altında kilometrelerce sesle iletişim kuruyor falan. O kadar büyük olup bu kadar pasif ve çevresiyle uyum içerisinde yaşayan bir varlık olması bence muazzam yani bir şey. Yani şey mi? Yani. Güçlü olup egosuz olması mı? Mesela olabilir. Yani şey... Bilmiyorum çok çekici geliyor. Sevdiğiniz hayvanlardan o. karakter analizine hoş geldiniz. ayık ol bunu yapabiliriz ha güzel bir bölümde bunu yapalım. Sevdiğiniz hayvanları yazın gelecek bölümde başka, size analiz başka, etmeye başka. Ney başka? Başka balinalarda sevdiğin şeyler var var da önce bana söyledin. Memeleri falan demiş. Hatırlamıyorum ne? <gülüyor> ne bilmiyorum bekliyorum. Başka ne özellikleri var? Balinalarla ilgili bilinmeyen bir diğer şey de e, her türünde yok. Bu da tam ayak geliştirmek üzereyken evrimsel süreçte duruyor o evrimleri. Dolayısıyla balinaların bazılarının gövdesinde ayak çıkıyor mesela. Bu da evrim karşıtlarına kapak olsun. Neyse onu da yaptık. Çok iyi bir ses çıktı. Aşırı Ama, iyi Yani ben bütün ses düzenlememin... Bilerek yakından yaptım. Daha iyi çıksın Ney, Neyi diye. başka hatırlamıyorum şu an. Bilmem. Peki niye bir şey söyleyeceğim? Hı? Hmm. Nereden geldi bu balina da araştırdım. Hani bütün hayvanları alışır araştırırken ben balina olmalı mıyım mı Çok balina araştırması yapmadım ya. Tamam niye üzerinde balina dövmesi var iki tane senin? Hayvanı seviyorum ben. Yani çok Tam, güzel görünen de. nereden araştırdın da nereden sevdin onu soruyorum ya. Tam hatırlamıyorum. Ah, yani var. uzun zamandır var. Bir de yani işte okyanusun ortasında o serbest hareketi, çok güzel yüzüşü, yavruların sahip çıkışı falan çok tatlı varlıklar bence. Yavruların sahip çıkıyorlar? Yani beraber yüzüyorlar ya anasını babasını izleyerek öğreniyor falan. Doğadaki pek çok hayvan gibi yani balinayı saldırmanın en der yollarından biri yavrusunu tehdit etmek. Ancak o zaman şey yapıyorlar etrafında Anneler... yavrusu varsa balinanın. Sana de tehlikedesin yani sen yüzüyor bile olsan tehlikedesin ama bu doğadaki tüm hayvanlar için geçerli zaten. Var mı başka sormak istediğim bir şey? Ona göre neler izlediğe geçelim. Yok canım yeterli benim için bağım. Neden bunu sordum? Bu da bir takıntı aslında yani sen o, bir hayvan seçiyorsun kendine belirliyorsun. Bazı şeyler senin hoşuna gidiyor. Vücudundaki dövmeye kadar her şey balina. Arkanda balina posteri var onun altında e, balina. Bir tane daha yaptıracağım buraya da balina yaptıracağım. Böyle yapacağım. Şey. Evet. Peki adada bir yani Kıbrıs gibi bir adada büyümüş olmanın buna bir etkisi olabilir mi? Okyanus çok etrafımızda, balina yok. Olsun ne bileyim, suyu görüyorsun, su canlıları falan. Ama en büyük hayallerimden biri, kendi gözlerimle canlı balina görebilmek istiyorum. Doğal ortamında mı? Hmm. Doğal ortamı harici yok zaten. Gerçekten. Ya, balinayı kapatamazsın zaten yani. Yüzlerce kilometrelik bir alanda şey yapıyor. Hayatta kalamaz yani. Hayatta kalamaz bir de bence yakalayamayabilirsin yani şuna bak. Bir de dalışta Yunus görmek istiyorum. Bir tık daha mümkün doğru yere gidersen. Yunus ee, evet. Dalışta balina gören de var bu arada gene doğru yere gidersen özellikle serbest dalışçılarla falan. Hiç düşüş görmek istemiyorum. Çok panik yaparım. Uf. Yani ba balina gördüm diye değil. Zaten doğru düzgün dalamıyorum, sinir stres oluyorum şimdi. <gülüyor> e dur daha eğitimini almadın. Konu o değil, su beni geliyor. Bakacağız, bakacağız. Yine neler alakası. Biz konular konuşup şimdi de size neler izledik, neler var dinledik. Hiç müzik hatırlamıyorum müzik. ama olsun. Zimiz hiçbir şekilde. Müzik. Müzik. Neler, izledik? neler izledik? Circle France'ı az önce bitirdik. Yani ben daha önce izlemiştim. Evet Circle hayranlarımızı biliyorsunuz ama gerçekten tüm Circle sezonları içinde en iyisiymiş. Kim demişti sana bunu izlemeyi lazım diye? Bir en iyisi dememiştin. İyi demiştin. Bu kadar iyi olacağını deseydin. Hayır ben onu izledim ve çok iyiydi dedim. Sen de ben evet. alt yazılı izleyemem dedin. Dublaj izledik zaten. <gülüyor> Ve inanılmazmış şey. yani entrikası, olaylar, gerizekalı insanlar. Hatta böyle apallar. ben diğer circle'ı izledim de şey işte çok duygusal bunlar yani, yani evet. diğerleri. Avrupalı farkını gördük ee, gerçekten. diğerler duygusal yani. Ha, canım beni seviyor bence. Ben bunlar şey hayır stratejimi yapıyorlar. Bunlar var ya kan gövdeyi götürdü anasını satayım o neydi ya? Çok güzel. O neydi kız? O neydi kız? Onun haricinde neler izledik? Ben Clerks 3 izledim sen yokken bir gün. Clerks, Kevin Smith hayranları varsa aranızda çok çıkacağını zannetmiyorum. Herkese göre değil kesinlikle. Ama bu işte bol referanslı, sadece diyaloğa dayalı bizim Talat'la arkadaşlığımızın da ilk günlerine gider beni Talat tanıştırmıştı onunla. Ben sonra İngiltere'ye gittim de biz onlara gidip podcastlerin canlı kaydına falan da katılmıştık. Sahnede de izlemiştik Kevin Smith'i yani. İyi bir film değil kesinlikle ama... O dünyayı, o şeyi seviyorsanız çok iyi bir nostaljiydi. Kevin Smith 2 yıl önce mi? Geçen senemini kalp krizi geçirdi. Hayatta kaldı şansa. %20'sinin sadece hayatta kaldığı bir kalp krizinde. Onu almış, hemen filmleştirmiş ve bu serinin 3. haline getirmiş. Duygusal, keyifli bir yolculuktu. Kalp krizi geçirdiği için çağırdığı herkes gelmiş. Cameo da yapmış filmle böyle küçük küçük. Ben Affleck'inden bir etmişti. şey yazmıştı. Tabii direkt yapmış. söylüyor zaten. Yani şey. dedim kalp krizi geçiririm gelmeyecek misin? Hepsi geliyor falan. Öyle keyifli bir filmdi. Drive to Survive Drive to Survive Drive to Survive, aa gene söyleyemedim, Anne neyse, ne Drive dedi, to İngilizce Survive, ee, bundan sonra full aksanlı konuşacağım, insanlar sonra dalga geçiyor ne? Drive to Survive ee, son sezonu geldi, Kimse onu yazdık. Bazen benim kelimeleri telaffuz edemeyeceğimi zannediyor arkadaşlar İngilizce'de de, ben karşımdaki ne kadar İngilizce biliyorsa onun kadar İngilizce konuşuyorum, öyle bir şeyimdir. Bu var. da size kapak olsun. Ee, fazla empati duyduğum için. Kapak ee, olsun size, piçler. En son yapan Beren'di bu arada neyse. Beren'cim kapak olsun sana piç. Dur bana hediye getirecek İngiltere. Getirsin sonra dalga geçeceğim onunla. Beren ee, telaffuz demeyeceğini mi düşündürdün? Hayır bizden. bir şey telaffuz ettim ben. O da doğrusunu telaffuz etti. Dedim you don't know me girl yaptı. Onlar haricinde ne izledik bir şeyler? Bir sürü bir şey izledik. Shrinking devam ediyoruz. Ted Lasso'yu bitirdik. Nasıl buldun? Ted Lasso'nun sezonu gelsin onu bekliyorum. Çok sinirliyim onayite karşı. Onu bıçaklamak istiyorum. Bir hafta kaldı. Spoiler verme ama. <gülüyor> ya, izleyin. Kesinlikle izlenmesi gereken keyifli bir e, seri. Peki ilk başladığında özellikle Ted Lasso'nun bu aşırı optimizmi, devamlı espri yapmasını... Ne hissettiğini sana. Çoğu insan ondan dolayı bırakıyor bu diziyi çünkü. Ben öyle şeylerle bırakmıyorum ama yani normal karakterlerin dışına çıkılmış bir karakter beni hep daha şey yapar. Hani hep şey bekliyorum çünkü aslında onda mesela tetikteyim, şey bekliyorum. Bir şey çıkacak yani ya bu karakterin bu hali çok iyi sonuçlar verecek ya da sıçıp batıracak ve onun komedisi olacak diye. Aslında ne oldu aslında ne peki? yani karakterin bir işe yaradığını ve ortaya bir şey koyabildiğini bunu da sebepler olduğunu Heh, onu, aynı onu, şekilde onu gör, görüyoruz. Ee, yani eğer hani sizi rahatsız ediyorsan... boşuna yazılmaz zaten yani i̇yi bir, işse. Hani iyi bir işse güzel bir yerde yayınlanıyorsa vesaire iyi oyuncular da varsa ben herhangi bir karakterin boş yere işleneceğini düşünmüyorum. Sonuçta o oyuncular da kendi şö şöhretlerine zeval getirecek insanlar değillerdir. Bir de büyük bir iş ve konuşulmaya başlanan işlerin birçoğu ya hikayenin çok iyi ya da karakterlerin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Doğal olarak hani izledim hahmış değil. Bir bitirin. Bitirmenize rağmen hah derseniz ikinci sezonu izlemezsiniz. Ben o yüzden bitiriyorum aslında bazı şeyleri. Çünkü e, pişman olup tekrar izlemek istemiyorum. Ama böyle ana çözülmeler Ted Lasso'da böyle ikinci sezonda biraz daha iyi işleniyor. İlk yani karakter. Izledik. Tabii. Bana bir sezon gibi Tabii. geldi. E çünkü öyle akıyor, direkt devam ediyor. O karakterlerin esas davranış şekilleri, sebepleri ikinci sezonda diğer çözülüyor. Diğer karakterler de çok eğlenceli olduğu için bence hani Ted Lasso'ya bakıp hani ilk başta o şeyine. Diğerleri çok komikti. Mesela ben onlar için bile izleyebilirdim. Konuşmaları evet. da komik Hani... Evet. Aksanlar da ben çok komik bazılarının. Bu hafta çok üzücü bir haber aldım. Seni de üzecek bence. Nedir? Talat Shrinkine yarım bölüm dayanabilmiş. Buradan ona söylemek istediğim bir şey var mı? Aramız bozulsun istememdi. Bir aramız da yok. Hiç konuşmadık ama bilmiyorum benden çok büyük şu an eksi ile başladık değil mi çok kötü de bakalım buna ne diyecek ee, okuduğunda çok yorum yaz bilmiyorum hiç kendisine Ben de üzdü ama bu herkes arada... hata yapabilir bir şey demek istemiyorum <gülüyor> bu arada bizim Talat'la böyle zevklerimiz %100 değildir yani ortak Şirinlik var, var çok, mı shrinking ım... çok shrinking nasıl sevmedi ben de üzüldüm yani hani böyle çok hani kafamızda soru işareti olur bir şeyden çok emin değilizdir bunu anlayabilirim ama bilmiyorum bazı şey... neyse her her güzelin bir kusuru vardır diyelim. <gülüyor> bir şey söyleyeyim biz Perfect Match'i konuştuk mu podcast'te? Perfect Match'i izledik. biz. müthiş ya. bir Netflix serisi. <gülüyor> Bak bir dakika. Too Hot to Handle. Circle Mall. The Mall. Love is Blind. Bunlardan ultimatum. herhangi bir ultimatum, herhangi birini izlediyseniz, bunların hepsinden böyle en popüler tipleri ve halen bekar olanları tekrar bir eve alıyorlar ve ayrı bir yarışmaya sokuyorlar. Biz var ya böyle bölümler bitiyor işte bir hafta bekleyeceğiz diye delirdik. Yani Netflix'in reality show'u şeye olduk, kölesi olduk yani ama Perfect Match'le zirve yapmışlar yani. Bence müthiş. Ya zaten bence çok birazcık risksiz bir olay. Çünkü zaten tutmuş hepsinin neredeyse yani var onlarla yapıyorsun ama gene de böyle uyumsuz olabilirlerdi ama gerçekten Anne hani Oril'de şovlarda gerçekten iyi olan bir ekip. Evet. Netflix'in o ekibi zaten dışarıda da görüşüyorlar ve hepsinin partiler, birlikte ortak mergeler. etkinlikleri, partiler vesaire zaten yarısı birbirinin eski fak ya da flörtü çıktı. Doğal olarak zaten aslında bir arkadaş grubunu izliyor gibi de hissediyorsunuz ara ara. Ama artık şu Francesca'yı yani yeter erkeklerle ya. ölüp durması. Tam çok seksi ve çok güzel bir kadın. Ama onun da Ama şu evde ya. yaptıklarından sonra onun yani. Orada değilsiniz kanka Perfect yani. Perfect match. İzleyin. Bizim gibi biz de perfect match. Süper. Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? Yok. Çok reality gittik bu ara ama biliyorsunuz durumları birazcık bizim de kafamız dağılsın diye böyle gittik bu dönem. Filmlere döneceğiz. Kendi dertlerimizi unutup saçma sapan aşk dertleri izlemek için böyle, şeyler. böyle reality şovları izledik. Arada iyi geliyor. Okey. Görüşürüz o zaman bir dahaki bölümde. Ay.